Üçüncü yaş problemleri videomuza hoş geldiniz. Şimdi yeni bir problem çözelim. Bu probleme göre, Zack'ın yaşı, Salman'ın yaşının 4 katı kadar. Ne tesadüf Salman problemlerden ne çok karşımıza çıkıyor. Yani Zack'ın yaşı, Salman'ın yaşının 4 katı. Aynı zamanda Zack, Salman'dan 3 yaş daha büyük. Zak kaç yaşında? Aslında bu problem gayet açık. Bu soruda sadece şimdiki zamanla ilgileniyor. Bakalım soruyu çözebilecek miyiz? Zack'in kaç yaşında olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Zak z olsun. Zak Salman'dan 4 kat daha yaşlıdır. Eğer Zack, Salman'dan 4 kat daha yaşlıysa, bu demektir ki, Sal eşittir Zach bölü 4. Ama burada, Zack'in Salman'dan 3 yaş daha büyük olduğunu da söylüyor. Eğer Zack, Salman'dan 3 yaş büyükse, bu demektir ki, Sal eşittir Zach eksi 3. İlk cümle, Zac'ın yaşının Salman'ınkinin 4 katı olduğunu söylüyor. Bu da, eğer zakın yaşını 4'e bölersek, Sal'ın yaşını bulacağımız anlamına geliyor. İkinci cümlede ise, zakın yaşının Salman'ınkinden 3 fazla olduğu söyleniyor. Bu da, eğer zakın yaşından 3 çıkarırsak, Sal'ın yaşını bulacağımız anlamına geliyor. Denklemi yazdık z bölü 4, z eksi 3'e eşit oluyor. Bu denklemde her iki tarafı da 4 ile çarpabiliriz. Yani z eşittir 4z eksi 12. Eksiyi dağıtmayı unutmayın. Birkaç adımı atlıyorum. Bu eşitlikten de 3z eşittir 12 elde etmiş olduk. 12 bölü 3'ten de Zak'ın 4 yaşında olduğunu bulduk. Bakalım bu mantıklı mı? İlk cümlede Zek'in yaşının Salman'ın yaşının 4 katı olduğu yazıyordu. Buna göre de Sal 1 yaşında oluyor. Aynı zamanda Zek'in Salman'dan 3 yaş daha büyük olduğu yazıyordu. Her şey tutarlı. 3 artı 1, 4'e eşittir. Yani işlemimiz doğru. Zek 4 yaşındaymış. Umarım yardımcı olmuştur. Şimdiye kadar her türlü yaş problemini gördünüz. Eğer hala kafanız karışıksa, önceki videoları tekrar izleyebilirsiniz ve soru yazıldıktan sonra videoyu durdurup kendiniz çözmeyi de deneyebilirsiniz. Unutmayın, bir sürü alıştırma yaptık ve artık kendiniz de örnek soru yapabilirsiniz. İyi eğlenceler.